Belki bir şarkının her sesinde Belki bir sahil meyhanesinde Belki de içtiğim sigaranın dumanısın Bir yıldız gökte kayıp giderken ıslak bir yolda yalnız yürürken Bambaşka bir şeyi düşünürken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 Bugün gibi yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın Aa, Gündüzümde gecemdesin Çalınmasın söylenmesin Sen benim şarkılarımsın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 Gözümde gecem desin, çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarım sen. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü.